Sevgili heyet üyeleri, umudun, heyecanın, bazen öfkenin, bazen stresin, hayıflanmanın, küsmenin, bazen de o işten haykırışın, en ufak bir gelişmede gülümsemenin adresi. Emekliğe yaklaşan topluluktan bahsediyorum. Emekliğe yaklaşan toplulukla alakalı yaptığım güzel öneriler ve yetkililere ilettiğim durumlar, bu konuda görüştüğüm kişilerden aldığım olumlu intibalar, emekliğe yaklaşan topluluğun çok güzel bir birliktelikle, uyum ve iletişimle çözüm önerilerini ayağa yara basan güzel örneklemlerle sunduğunda bu konuda çözüme yakın seçim öncesi anketlerin de gösterdiği yolda bir orta yolda buluşulacağı ihtimali çok büyük bir şekilde arttı. Eğer büyük şehirlerde büyük bir oy, oy kazancıyla İzmir'i dahi almak isteyen bir hükümet erki bu konuda muhtemelen emekli ekşen topluluğa el atacak, ve 3 büyük şehir alarak gelecek seçim öncesi en az bir 10 puanlık puan markajını korumak ve psikolojik üstünlüğü ele almak niyetinde. Evet sevgili emekliye akşam topluluk. Yeni yıla normal kuru söylemlerle değil, yaklaşık bir kısım süredir oluşturduğumuz örnekler, birikimler, çözüm önerileri ve görüştüğüm kişilerden aldığım olumlu intibalar ve bunun sonucunda da hedefimiz tepede 50 kişilik veya 100 kişilik sevimli bu konuda tüm durumlarını yemekte ekran aktarabilecek çok duyarlı EYT'liler. Sadece kendini Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak gören hiçbir dogma, siyasi duruş veya herhangi bir görüşün etki altında kalmadan mutlaka bu güzel düşüncelerini Cumhurbaşkanımıza aktaracak 50 kişi veya 100 kişilik kabul edilecek olursa, bir yemeğe gidip çözüm önerilerini dinlemek. İnşallah arkadaşlar bu güzel örneklerle ve bu güzel mesajlarla 2019 yılının bu çözüm irademiz ve azmimiz neticesinde çok olumlu sonuçlara 29.03.2019'da en geç resmi gazetede emekli yakışan topluluğun durumuyla alakalı çözümün yasalaşıp ilan edildiği tarihe kadar İnşallah ...en olumlu ve yapıcı önerileriniz olacağız. Ama e, size söz veriyorum inşallah Beştepe'ye bu konuyla alakalı toplumu e, en önemli konularından birisi olduğu için... ...bir de seçim öncesi olduğu için bir 50 kişiye 100 kişilik arkadaşımızla bir başvuru talebimiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızla kaynaşacağız. Düşüncelerinizi bir bir ayrıca seçeceğiz aktarabilme şansınız olacak. Ben bu konuda hem o yemekte hem medyada verilen mesajların mükemmel bir yıkılan o köprünün aradan tekrar korup bu konunun muhalefetin bir malzemesi değil, ülkemin bir meselesi olduğunu tüm Türkiye'ye haykırmak için hepinizin yeni yılını kutluyorum. İnşallah neşe, sevinç ve umudun 2019 başında hepimizin bulmasını istiyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Tekrardan bu güzel müjde için bu yılda uğurlu ve güzel günler geçirmek dileğiyle hepinizin yeni yılı kutlu olsun arkadaşlar.